Gençler selam. Bir yeni 4 konu 4 soru videosuyla tekrardan beraberiz arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden sorularımıza geçmek istiyorum. Baktık şimdi sorumuz bize neyi söylüyor? Yukarıda bir kenarı logaritma 8 ve logaritma 25 olan kare biçiminde parçalar aşağıdaki gibi daha büyük kare biçimindeki bir zemine yerleştiriliyor demiş. Pekala. Ee, şimdi EB uzunluğu. EB şurası logaritma. Bunu da söylemiş. Logaritma B diye söylemiş. AB ve AB. Bakın bu. Bu. ve AB'nin tamamı yani şurasının tamamı tam sayı olduğuna göre ABCD karesinin alanı en az ne kadar olabilir diye sormuş bize. Peki ben şimdi şunu biliyor muyum? Şurası log 8. log 8. Ben ne olmasını istiyorum? log 8 artı logaritma A'nın yani bu kenarın AB kenarının bir tam sayı olmasını istiyorum. Tam sayı Peki, e, bunu şöyle yazabilir miyim? Logaritma 8 A diye yazabilir miyim? Değil mi? Gayet yazarım. Aynı mantıkla şuraya da düşünsem. Burası logaritma 25, log 25 dedim. O zaman burasını da topladığım zaman ne gelecek? Log 25 artı log b'nin ne olması gerekiyor? Yine bir tam sayı olması gerekiyor. Bu durumda hop dedim şöyle ki logaritma 25b. Yine bir tam sayı olacakmış arkadaşlar. Peki bu tam sayı olacaksa x diyeyim ben bu sayılara. x. Sonuçta birbirlerine eşit olmak zorunda kareymiş ya. O zaman bunların ikisi de şöyle 10 tabanında olduğunu söylersem biliyorsunuz bunu. 10 üzeri x hem 8'in bir katı aynı zamanda 10 üzeri x 25'in bir katı olacak. Bunu sağlayan en az değeri arıyorum. Hem 8'in hem de 25'in bir katı olacak şekilde onun hangi kuvvetini alırım? 1000. Demek ki o zaman x dediğim sayı kaçmış arkadaşlar? 3'müş. E x dediğim sayı 3 ise ben bir kenarının ne olduğunu söylerim? 3 birim olduğunu söylerim. E bir kenarı 3 birimse de bu karenin alanı ne derim? 9. O yüzden de şöyle geldim cevabımıza. E şıkkı dedim ve vakit kaybetmeden devam ediyorum. Umarım anlamışsınızdır. Bu neymiş? Bu neymiş? Limit sorusu sanırım aynı. Şimdi baktım. Diyor ki f ve g fonksiyonları fx'i vermiş, gx'i vermiş. Öncüleri vermiş. A, B, C ifadelerinden hangi bir gerçel sayıdır diye sormuş. Şimdi fx ile gx'i çarptığımda 1'e giderken yazayım. fx dediğim sayı benim x-1 çarpı x artı 1 diye açılsın. Sadeleşecek olan ifadeler görüyorsunuz ki var çünkü. Ee, ondan sonra böyle x artı 2 dedim. Çarpı. Şurasını da x-2 x artı -2, x 2 diye yazarsam... Bölü x eksi 1. Bak benim işimi bozacak şey yani paydayı sıfır yapacak olan şu bir yapacak olan ifade zaten sadeleşti. istediğimde buydu. Sonra hatta x artı 2'ler de gitti. Buradan elimde kalan ifade x artı 1 ile x eksi 2'nin çarpımı ki yerine 1 yazarsanız da zaten ne olacaktır? Bir gerçel sayı olacaktır. O yüzden bunu alacağız. Devam ettim ikincisiyle. Fog demiş. Bu ne demek? F fonksiyonunda x gördüğün yere gx'i yaz demek. Hemen yazalım. Bu fonksiyonda x gördüğüm yere yazıyorum. x kare eksi 4 bölü x eksi 1'in, hop şuradan nesi gelecek? Karesi 1 dedim. Bölü, aynı şekilde şuradaki x'in yerine ne yazdım? x kare 4 bölü x 1 artı 2 dedim. Tabii ki işlemi uzun uzun yapmayalım arkadaşlar. Çünkü şuraya baktığınızda x eksi 1'in ne gelecek? Karesi gelecek. Payda eşitlesek dahi x eksi 1'in bir karesi gelecek. Şöyle yapayım. Diğerinden de payda ne olursa olsun şuradan bir x eksi bir kalacak. E ben bunları sadeleştirsem bile payda da yine x eksi birim kalacağı için yerine biri yazdığım zaman tanımsız olacaktır. O yüzden de diyorum ki bunun sonucu arkadaşlar bir gerçel sayı bir reel sayı olmayacaktır dedim. Bunu çizdik. E, fx bölü gx demiş. Hemen bölelim. F, fx fonksiyonunu zaten açarak yazalım şöyle x 1 çarpı x artı 1 dedim. Bölü x artı 2 dedim. Bölü demiş arkadaşlar. Şunu ters çevirip çarpınca bak ne oldu? x 1 bölü paydadan x Eksi 2. X kare 4 açıyorum. X artı 2 geldi. Ama şuraya dikkat ettiğiniz zaman eksi 2'ye gidecek. E ben eksi 2'yi getirip burada yerine yazınca ne olacak? Payda yine 0 olacak. E, payda 0 olunca ne olacak? Reel sayı yani gerçel sayıdır diyemeyeceğim arkadaşlar. O yüzden bunu da almadım. Sadece ama sadece ne oldu burada? Fx çarpı gx yani a dediğimiz ifade bir gerçel sayı çıktı. O yüzden de cevabımıza ne dedik? Bursa yalnızca a dedik. Dedik. Ve iki sorumuzu da bitirdik. Bundan sonraki iki soru İsmail hocamız gelecek arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Ben soruları çözerken size faydalı olduğunu düşündüğüm için çok eğleniyorum ve mutlu oluyorum. Bir sonraki videomuzda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bay bay. Gençler selamlar. Ben Sevmeyli Hoca. Sevmeyli Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım sınava sayılı günler kala. Güzel ve özel soruları seçip sizler için de Rımmak çözmeye devam ediyoruz. Bugün ben size... Integral ve ikinci dereceden denklemlerden beğendiğim güzel soruları çözeceğim arkadaşlarım. Hazırsanız gelin başlayalım. Şimdi demiş ki bize 1-3 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği birim karelere bölünmüş. Dik koordinat düzleminde gösterilmiş. Aşağıda görüyorsunuz f fonksiyonumuz kırmızı bir grafikle gösterilmiş arkadaşlarım. 1 ile 3 kapalı aralığında yukarıda söylediği gibi. Yine 1-3 kapalı aralığında g fonksiyonumuz ise gx eşittir fx artı 1'den x'e kadar fx dx olarak tanımlanmış. Buna göre 1'den 3'e kadar gx dx ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi dikkatli dinlemenizde çok büyük fayda var. Arkadaşlarım fx fonksiyonunun biz ne olduğunu bilmiyoruz. Ve dikkat edin burada da yani integrasyon sınırımızın üstünde de bir x değişkeni var yine. Peki ne yapabiliriz? fx fonksiyonumuzu bulabiliriz. Bakın arkadaşlar fx fonksiyonu buradaki fonksiyonun eğimini hesaplayacak olursanız. Bakın şurası 4 birim burası da 2 birim. 4 bölü 2'den 2 fakat azalan olduğu için eksi 2x dedik. Daha sonrasında 1 yazıldığı zaman 6'dan geçmesi gerektiğini biliyoruz. 1 yazın, 2 6'dan geçmesi için ne gerekiyor? Tabii ki artı bir de 8 gerekiyor. İşte fx fonksiyonumuz, 2x 8'miş arkadaşlar bu aralıkta. Daha sonra ne mi yapacağız? Bakın, iyi dinleyin. 1'den x'e kadar fx dx'i hesaplamamız gerekiyor. 1'den x'e kadar fx dx, fx dx ne? 2x artı 8 gençler. Daha sonrasında dx'imizi de koyalım. Bunun integralini alıyorum. Eksi x kare artı 8x dedik arkadaşlar. Bunu dedikten sonra tabi bir de artı c'miz var ama o c'ye gerek yok. 1'den x'e kadar yerine yazmamız gerekiyor. x'i yerine yazdığınız zaman yani x gördüğünüz yere zaten x yazarsanız eksi x kare artı 8x gelecektir. Eksi 1'i yerine yazarsanız da eksi 1 artı 8 gelecektir. Bakın buradan eksi x kare artı 8x eksi 1 ve daha sonra... Aslında şöyle yapabiliriz Şurası 7 zaten Eksi 7 diyelim tamam mı Pekala Bakın Şu kısım Yani birden x'e kadar Fx'de x'i şu an bulmuş olduk İşte burası Eksi x kare artı 8x eksi 7 Şimdi bir de fx'i istiyor Bunun başına bir de fx ekle demiş bize e de zaten Burada gösterilmemiş miydi bize Bakın Eksi 2x artı 8'di e Pekala yerine yazalım eksi 2x artı 8 eksi x kare artı 8x eksi 7 birazcık düzenleyelim eksi x kare artı 6x 8'den 7'yi çıkardım artı 1 geldi işte arkadaşlarım bizim gx fonksiyonumuz bu hayırlı uğurlu olsun ve bize demiş ki birden 3'e kadar bu gx'in integralini hesapla şimdi birden 3'e kadar eksi x kare artı 6x artı 1 yazıyoruz şu şekilde ve sevgili arkadaşlarım bunun integralini alıyoruz eksi x küp bölü 3 6x kare bölü 2'den 3x kare artı x dedim 1'den 3'e kadar yerine yazdım. Pekala 3'ü yerine yazıyorum. Eksi 27 bölü 3'den 9 gelir bir de başında eksi var eksi 9 şurası 27 gelir artı bir de 3'ümüz var. Ve şimdi de 1 yazıyorum eksi 1 bölü 3 artı 3 artı 1'den 4 gelecektir. Bakın şu kısım 11 bölü 3 yapar başında eksi var. Şurası da arkadaşlarım 21 yapar. 21 kere 3, 63, 11 çıkarırsanız 52 bölü 3 bize cevabı verecekti. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneğiydi sevgili gençler. Diyoruz ve ikinci dereceden denklemler sorumuz için bir alttaki sayfamıza iniyoruz. X kare eşittir. X çarpı 1 eksi X denkleminin gerçel kökleri A kümesinin y kare eşittir y çarpı 1 eksi y kare denkleminin gerçel kökleri de b kümesinin elemanları olmak üzere b farka a kümesinin elemanları toplamı acaba nedir diye sorulmuş şimdi a kümesini bulabilmek adına şunun köklerini hesaplamamız gerekiyor bunun köklerini nasıl hesaplarız x'i içeri dağıtırsınız şöyle diyelim x kare daha sonrasında artı x eksi x kare dedik tamam mı Tabii ki arada ne var eşittir var şunu şöyle yazalım. Hepsini sol tarafa toplarsanız 2x kare eksi x eşittir 0 yapar. x parantezinde 2x eksi 1 eşittir 0 gelecektir. O halde a kümemizin elemanları bunun kökleriydi. Bakın bunun kökleri de 0 ve 1 bölü 2'den oluşuyor. 0 ve 1 bölü 2'den oluşuyor dedik sevgili gençler. Bu bir cepte. İkinci olarak geçelim şu denklemimize. Y kare eşittir y eksi y'nin küpü dedik. Hepsini yine sol tarafa topluyorum bakın. Y küp artı y kare eksi y eşittir 0 geldi. Y parantezin alacak olursanız y kare artı y eksi 1 eşittir 0 gelecektir. Şimdi şunun kökünün zaten 0 olduğunu biliyorum. Yani B kümesinin içerisinde garanti olarak bir 0 elemanımız var. Daha sonrasında şu kısma geçiyoruz. Bunu çarpanlarına ayırmaya çalışıyoruz tabii ki doğal olarak kök bulmak için ama çarpanlarına ayrılmadığını görüyoruz. O halde ne yapmamız lazım? Deltasını bir hesaplayalım. Acaba gerçel kökü var mı? Deltası 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1'den delta 5 geldiğine göre demek ki bunun gerçel kökleri var arkadaşlarım o gerçel köklere de x1 ve x2 diyelim kendimizi yormadan gerçel kökleri de bulabilirdik ama bulmuyoruz şimdi b fark a kümesinden bahsetmiş B fark A kümesi sevgili arkadaşlar ne olur? B'de olup A'da olmayan elemanlar Yani sıfır gider sadece Geriye sadece X1 ile X2 kalır Demek ki bizim bu kümemizin içerisinde X1 ve X2 var Bizden istenen X1 ile X2'nin toplamı O X1 ile X2 de şuradaki bizim minik denklemimizin kökleriydi Yani bu köklerin bu denklemin kökler toplamı sorulmuş Kökler toplamını biliyorsunuz ki ile bulayabildik? arkadaşlar eksi b bölü a ile eksi b bölü a derseniz eksi 1 bölü 1'den doğru cevabımız eksi -1 olacaktı deriz doğru cevap C seçeneğinde verilmişti sevgili gençler Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz dört tane birbirinden güzel soru çözdük sizzler işınırmak hocanızda diğer videolarda ve diğer sorularda sınava ramak kala görüşmek üzere arkadaşlar Hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı Lütfen unutmayın.